Yay burcu kadınını etkilemek için özgüven sahibi ve güçlü bir erkek olmalısınız. Kendi kararlarını vermekten çekinmeyen, irade sahip bir erkek yay burcu kadınlarının her zaman ilgisini çeker. Sosyal ortamda öne çıkmaktan korkan, çekingen kişilerin yay burcu kadını elde etmek için neredeyse şansı yok gibidir. Yay burcu kadınları güçlü ve özgüven sahibi bir erkekle karşılaştıkları zaman hızlı biçimde ikna olurlar. Bu erkeklere güvendikleri için onlarla ilişkilerini ilerletmek isterler. Zayıf karaktere sahip erkekler ise birlikte olmak bir yenen nefret ettikleri karakterlerdir. Yerinde duramayan bir karakterleri vardır. Gezmeyi çok sever ve isterler. Yeni yerler görmek, gezmek, farklı deneyimler yaşamak ve ilginç hobiler edinmek en büyük zevkleridir. Yılda en az iki defa uzak bir yere seyahat etmezse, hafta birkaç defa dışarı çıkmazsa ve zevk aldığı uğraşlarla zaman geçirmezse sıkılır. Sıkılan bir yay burcu kadın ise kesinlikle birlikte olduğu erkeğin canını sıkar. Onlarca farklı arkadaşı vardır. Aile bireylerinin hepsiyle sağlam ilişkiler kurmuştur. Her meslekten ve her kültürden dostları bulunur. Telefon rehberinde yüzlerce kişinin adına rastlamak mümkündür. Çünkü yay burcu kadını sosyal bir insandır ve farklı insanlarla diyalog kurmaktan zevk alır. Yay burcu kadını sosyal ortamından uzaklaştırmak yerine ona yeni ve daha geniş bir sosyal ortam vaat etmek onun kalbini kazanmak açısından çok daha faydalı olacaktır. Hiçbir şekilde kısıtlamaya gelmez. Erkek kendisini kısıtlamaya çalışırsa düşünmeden ilişkiyi bitirir. Yay burcuk kadını ne kadar severse sevsin söz konusu olan özgürlüğü ise aşkından kolayca vazgeçebilir. Bu sebeple yay burcuk kadınının özgürlüğüne saygı duymak gerekir. Özgürlüğüne bu denli bağlı olan yay burcuk kadınları garip bir şekilde erkek tarafından kıskanıldıklarında mutlu olurlar. Çünkü onlar için kıskanılmak sevilmenin işareti sayılır. Yay burcu kadını hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde yanınızda durabilecek fedakar bir karakterdir. Ancak rahatına son derece düşkündür. Konforlu ve güzel bir yaşam sürdürmek onu mutlu eder. Yay burcu kadını hayatın zorlukları ile karşılaştığında hem fiziksel yönden hem de psikolojik bakımdan hızlı bir şekilde çöküş yaşar. Narin yapılarından ötürü ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmamaları gereken kadınlardır. Yay burcu kadını ile birliktelik yaşayacak erkeklerin bu şartları temin etmeye çalışmaları tavsiye edilir. Sık sık kendisine itaat edilsin ister. Erkek birkaç gün övgü sözcüklerini söyleme ihmal ederse tedirgin olmaya başlar. Çünkü erkeğin her zaman kendisine iltifat ederek sevgisini açıkça göstermesini bekler. Yay burcu kadını bir kişiye sevgilisi gözüyle baktıktan sonra hiçbir şekilde onu aldatmaz. Sevgilisini aldatma fikri dahi onu fazla huzursuz eder. Sevdiği erkeğe en sadık kişiler yay burcu Denedirse abartılı bir söz söylenmiş olmayız. Yay kadınları aynı sadakati de bekler. Alt erkekler erkekleri hiçbir zaman affetmez. Altaladıklarını öğrenir öğrenmez kesin ayrılık kararı alır. Ne kadar büyük aşk yaşarsa yaşasınlar, bağımsız bir kişi olarak yaşamlarını sürdürmek isterler. Ökonomik olarak bağımsız olmaya büyük önem verirler. Madde açıdan kimseye bağlı olmak istemezler. Kendi işini yapan, kendi parasını kazanan ve kendi kararlarını kendisi verebilen bir kişi olmak isterler. Sevdiği erkek tarafından da bu şekilde kabul edilmek isterler. Yay burcu kadını kendisini yargılayan değil, kendisini anlayıp birlikte yaşamaktan zevk alan erkekleri ister. Onun için hayatta sahip olan hiçbir şey sevdiği insanlar kadar önemli değildir. Bu nedenle birlikte olduğu erkeğin de kendisini iyi tanımasını ve gerçekten sevmesini bekler. Bu sevginin de nezaket çerçevesinde olmasını ve sevgilisinin tam bir centilmen gibi davranmasını bekler. Yay burcu kadını özgürdür. Kimsenin onu kısıtlamasına, engellemesine izin vermez. Hayatında en önemli verdiği şey özgürlüğüdür. Kendisi ancak tamamen bağımsız hissettiğinde mutlu olur. Emir almak ona göre değildir. Onun kendi yolu vardır. Her kararını kendi vermek, her hatasından kendisinin sorumlu olmak ister. İşlerine karışılmasından nefret eder çünkü hayatı boyunca kendi bildiğini okumuştur. Bu burcun kadını keşfetmeye, yeni yerler görmeye, hiç gitmediği mekanlara gitmeyi, kısaca her zaman hayatına yenilik katmayı sever. Meraklıdır ve hayatın sonuna kadar bu özelliği değişmez. Yeni konular hakkında bilgilenmeye bayılır, her daim daha çok öğrenmek ister, onu hayatta mutlu eden şeylerin başında da bu gelir. Araştırmacı bir kişiliği vardır, hiç sıkılmadan bir konuyu öğrenmek için saatlerce bilgi toplar, yerinde durmaz, sürekli yurt içi, yurt dışı seyahatlere çıkar. Bir gün onu kahve içmek için aradığınızda Avrupa'da herhangi bir şehirde geziyor, bulabilirsiniz ve ne zaman planladığını sorduğunuzda ise alacağınız yanıt sizi daha çok şaşırtır çünkü dün karar verip yola çıktığını söyler. Dolu bir hayat yaşamaya çalışır. Gezgin insanlar genellikle yay buçlarından çıkar. Enerjisinin kaynağı nedir bilinmez ama kesinlikle yerinde duramayan ve etrafını pozitif hisler yayan bir insan olduğunu söyleyelim. Bu öğrenme ve gezme aşkıyla binlerce bir yay burcu kadının peşine takılın ve maceraya hazır olun diye size söyleyebiliriz. Tabii onun bir acele avuca sığmayan, acele eden, durmak bilmez enerjisine yetişebilirseniz bu olabilir. genellik çoğula... Genellikle çoğu insan ona ayak uyduramaz ama her gerçekten eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız eğer, bunun için mükemmel bir insan olur. Genellikle hareketli ve konuşkan yapısıyla dikkat çeken bu kadın, her ortamda bütün ilgiyi kendine toplamayı başarır. Konuşmaya boyadır. Bununla da kalmaz, gerçekten iyi bir konuşmacıdır. Hitap gücü yüksektir. Komik ve neşeli bir insandır. Herkes onun için aynı şeyi söyler. Çünkü onu mutsuz veya depresif görmek zordur. Ortamların aranan ismi olur. Yeni insanlarla tanışmaya bayılır. Çünkü bu olay onun için keşfedecek yeni bir demektir. Kolaylıkla insanlara sohbet edebilir. Sosyal ve sıcak kanlıdır. İyi niyetli tabiriyle insanların gönlünü kazanır. Kesinlikle sıradanlığa katlanamaz. Herkesin yaptığı şeyleri yapmayı, herkesin bildiği konular hakkında konuşmayı ya da herkesin gittiği yerlere gitmeyi istemez. O farklıların ve yeniliklerin insanlığı ve karakteridir. Eğer yaşadığı çevrede yeni bir yer açılmışsa onu orada bulabilirsiniz. Aynı zamanda kimsenin ilgilenmediği konular hakkında bilgi sahibi olmayı ya da kimsenin edinmediği hobiler edinmeye bayılır. Genel olarak farklı şeyleri sever. Sıradanlık ve rutin onun için işkencedir. Özellikle iş hayatında her gün aynı şeyleri yapmak yerine işsiz kalmayı tercih bile edebilir. Zaten emir almaktan hoşlanmadığı için ona en uygun meslek kendi işinin patronu olmaktır. Ayrıca tek başlarına evde oturuyor bile olsa asla sıkılmaz. Her zaman kendine yapacak ilginç şeyler bulur. Zeki olduğunu söylemeden geçmeyelim. Hızlı düşünme yeteneği sayesinde birçok konu hakkında başarı kazanabilir. Aynı zamanda orijinal bir insandır. Yeni düşünceler üretmeye açık bir beyni ve düşünce yapısı vardır. Düşüncelerindeki eksiklikleri tamamlayacak insanlarla beraber çalışırsa mükemmel bir ekip olabilir ve kesinlikle başarılı olur. Plan, program işlerinde çok iyidirler. Organize etme işi onlardan sorulur. Üstelik iradeli insanlardır. Onları kötü etkiler olayları ve insanları bu iradeli tavırları sayesinde kendilerini uzak tutarlar. Engin bir zihinleri vardır. Gelişmeye her zaman açıktır. Bazen biraz sabırsız olabilir. Emeklerinin sonucunu hemen almak ister. Azimli insanlardan hayatlarındaki her alanda hiçbir şey yarım bırakmaktan asla hoşlanmazlar. Sürekli sosyaldir ve yeni insanlara tanışmaya bayılır. Bu nedenle hayatında isteyeceği en son insan tipi kısıtlayıcı ve sahiplenici kişilerdir. Böyle bir insanla ilişki yürütemez, hatta yanında durmaya bile tahammül edemez. Çünkü o bir ilişki içerisinde olsa bile özgürlüğünden taviz vermez. Onun için aşk önemli sıralamasında birinci sırada değildir. Hayatında birçok insan olsun farklı ilişkiler yaşayayım ve farklı deneyimler kazanmak ister. Bu haklı ve mantıklı düşünce yapısı sayesinde bir ömür boyu mutlu şekilde yaşar. Ama eğer işin içine yoğun duygular karışırsa, mesela aşık olursa bu iş değişir. Evlendiğini varsayarsak genellikle eşine sadık kalacağını söyleyebiliriz. Fakat bu demek değil ki bütün hayatını size adamaz. Mantıklı düşünen bu kadın bütün gün evde oturup yemek pişirip akşama kadar eşini bekleyecek bir insan değildir. Sevdiği kişi için elbette bunları yapmaktan çekinmez ama tüm işinin bu olacağını zannetmeyin. O yine her zaman gibi kendi eğlenceli ve meraklı hayatını yaşamaya devam eder. Bunun dışında bazen damarla basılırsa öfkelenir, sinirlenir. Çok ince olduğunu söyleyemeyiz dediğimiz gibi genel olarak mutludur. Ve bütün bu özellikleriyle yay burcu kadını hayatı yaşayış biçimi olarak birçok kişinin özendiği insanlardır. Terazi burcu kadını başka insanların yanında överseniz kalbin size altın bir tepsi içinde sunacaktır. Çünkü takdir edilmek terazi burcu kadınları için büyük bir ihtiyaçtır.